Hem Tesla yatırımcıları hem de dünyanın bütün vatandaşları için bence çok önemli bir gündeyiz bugün. Bugün 1 Mart 2023. Tesla yeni Master Planı. Master Plan 3'ü açıklayacak Master Plan 3'te Elon Musk'ın Tesla ve belki de diğer şirketlerini de kapsayan gelecekle ilgili vizyon dinleyeceğiz. Elon sevip sevmemek size kalmış ama vizyonerliği konusu hakikaten söyleyecek hiçbir şey yok. Daha şirket hiç otomobil üretmezken sadece Lotus firmasından satın aldığı araçları elektrikli araca transform etmeye çalışırken Master Plan 1'i ortaya koymuş ve o plandaki vizyonun büyük bölümü gerçekleşti. Daha sonra Masterplan 2 geldi, ondaki vizyonun da çok büyük bölümü hayata geçti. Sadece bir maddede başarısız oldu diyebilirim bu ikinci planda ama Masterplan 1 ve 2'de neler söylemişti, neler başarmıştı bunları videonun en sonunda sizlere anlatacağım. Neden bunları anlatmam önemli? Çünkü Masterplan 3'te ortaya konacak iddia ilk başta size inandırıcı gelmeyebilir. Masterplan 1'de ve 2'de de böyle olmuştu, insanlar dalga geçmişti. Dünyada henüz elektrikli otomobillerin karlı bir iş modeline dönüş mümkün değil gözükürken Elon Musk bundan ilgili inanılmaz uzun vadeli bir vizyon çizmişti. Otonom süreç mümkün değil denirken Elon Musk bununla ilgili de acayip uzun vadeli bir vizyonu ortaya koymuştu ve bunun çok büyük bölümünü başardı. O yüzden Masterplan 1 ve 2'yi değerlendirmemiz Masterplan 3'ün ne kadar başarılı olacağı konusunda bize bir öngörü sunabilir ama dediğim gibi bunu sununun sonunda bırakacağım. Masterplan 3 ile ilgili beklentilerimi 3 kategoriye böldüm. Bir tanesi çok da vizyoner olmayan, çok merak ettiğimiz sorunların yanıtlarını alabiliriz burada diye düşünüyorum. Birinci kategoride bulunan var. ikinci kategoride vizyoner diyebileceğimiz konular var. Üçüncü kategoride ise ultra vizyoner diyebileceğimiz meseleler var. Bu üç kategoride neler bekliyorum bu sunumdan ve bunun şirketin hisse senedi değerine nasıl etkileri olabilir? Bütün bunları bugün ele alacağım ama unutmayın anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ben Tesla'nın bu tip büyük açıklamalar yaptığı günlerden çok korkuyorum. Çünkü Elon Musk'in bir huyu var. Beklentiyi acayip yükseltiyor ve o beklentiyle ilgili en ufak bir şüphe oyanınca gerçek açıklamalarda hisse senedi saat aşağıya doğru düşüyor. Dün hisse senedi çok hızlı yükseldi çünkü beklenti inşasının artık en acayip yoğun olduğu gündeyiz. Bugünkü seans sırasında da Tesla'nın bir miktar yukarı doğru gideceğini tahmin ediyorum borsa ters bir şeyler olmazsa ama açıklamadan sonra ne olur orası bilinmez. Şimdiye kadar bu tip günlerde genelde yaşadığımız beklentinin satın alınması, gerçekleri ise satılması oldu. Bu nedenle biraz dikkatli olmanıza fayda var diye düşünüyorum ama dediğim gibi ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Peki Elon Musk Master Plan 3 hakkında ne söyledi ki bu kadar heyecanlanıyoruz? İlk açıklaması şu, dedi ki Mart'ın 1'inde yeni master planı açıklayacağız. Bu tamamiyle sürdürülebilir bir enerjiye geçişi için dünyanın çok önemli açıklamaları olacağı bir yer olacak ve bütün yol haritasını tanımayacağız ve gelecek parlak. Bakın dikkat edin sadece Tesla'dan bahsetmiyor. Bütün dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçmesinden bahsediyor. E buna heyecanlanmamak mümkün değil. Neler söyleyeceğini ben de çok merak ediyorum. Daha önce master planla ilgili yaptığı açıklamalar arasında scaling to extreme size yani olağanüstü büyük bir hacme doğru ölçeklenmekten bahsetmişti. Böylece biz insan onu fosil yakıtlardan elektriğe ve yapay zekaya doğru yönlendireceğiz dedi. Ve daha da önemlisi yine burada kattığı başka mesele de bu master Plan sadece Tesla'yı değil Elon Musk'ın diğer şirketleri olan Space X ve The Boring Company hani şu tüneller kazıyan şirketi de kapsayacak dedi. Bu da işe biraz daha heyecan katıyor. Space SpaceX'de Tesla'nası birleşir. Boring Company şimdiye kadar böyle biraz hani kenardaki bir projeydi o ciddi bir hale geliyor mu? Bütün bunlar da heyecan verici. Başka attığı bir tweet'te de Elon Musk dedi ki plan 3 tamamen tonajla ilgili buradan büyük bir hacim patlaması bekliyoruz. Nitekim plan 3'ün görselene baktığımızda o arkadaki küçük şeylerin birer araba gövdesi olduğunu görüyoruz. Buradan da ölçeklenmeye ve tonaja ulaşmakla ilgili önemli şeyler dinleyeceğimizi anlıyoruz. 13 Şubat'ta attığı başka bir tweetlere diyor ki bu sadece yatırımcılar için değil dünyanın insanlığı için önemli bir gün. Çünkü dünyanın geleceği hakkında umutlardan bahsedeceğiz diyor. Bu da yine heyecanı artıran meselelerden bir tanesi. Şimdi bütün bunları bir yere getirdiğimiz zaman çok iddialı bir şey dinleyeceğimizi tahmin etmek mümkün. Bütün dünyanın dönüşümüyle ilgili şeyler söylenecek gibi gözüküyor ama lütfen heyecanınıza hakim olun. Çünkü bu tip heyecanların sonu iyi bitmeyi biliyor. Şimdi gelin bu büyük yani ayakları bazı yere bastıralım ve neler duyabiliriz 3 ayrı seviyede bir göz atalım. En temelde ürünlerle ilgili bazı sorularımızın yanıtlanmasını umuyorum ben. Mesela bu yıl ikinci yılda üretime girecek olan Cybertruck'in fiyatı ne olacak, teknik özellikleri ne olacak bunu duymayı çok istiyoruz. Şu anda Pepsi ile beraber Tesla Semiler yolları çıkmış durumda ama bunların fiyatlarını bilmiyoruz, bunların pil büyüklüğünü bilmiyoruz, ağırlıklarını bilmiyoruz. Bu tip teknik bilgiler geliyor olabilir. Bu tip teknik detayları açıkçası merakla bekliyorum çünkü bunlar o vizyonun gerçekçi olup olmadığını gösteriyor gösterecek. Mesela Cybertruck'in fiyatı ne olacağı Tesla'nın dönüşüm planları hakkında bize çok ipucu verecek. Tesla Semi'nin ağırlığı ve pil büyüklüğü ağır taşımacılıkta Tesla'nın olup olamayacağı konusunda ipuçları verecek. Birinci seviyedeki beklentilerim bu yönde. İkinci seviyede ise iki tür beklentim var. Bir tanesi Tesla'nın üretim kapasitesini artırmasıyla ilgili. Dün bir anons yaptılar. Eller ki Berlin fabrikası yıllık 200 bin kapasiteye ulaşmış durumda şu anda. Hepsini üstüne koyduğumuzda, Texas'ta 150 bin var şu anda 1 milyon yüz binlik üretim kapasitesi sahip Tesla. Bu 20 milyon araç üretme vizyonunun yakınlarında bile değil. Bundan dolayı yeni fabrika duyurularının geleceğine eminim. Mega fabrikalar. Bunlardan bir tanesi Meksika olabilir gibi gözüküyor. Bir tanesi Endonezya'da yine bir fabrikadan bahsediliyor. Mevcut fabrikalarda kapasite artışları geliyor olabilir. Bunu mutlaka duyuyor olacağız. Ve bir iki tane belki inşaat aşamasındaki fabrikadan bahsedilecek yani çok yakın gelecekte karşılaşacağımız şeyler. Birkaç tane belki vizyonda neler var onları duyuyor olacağız. Burası çok çok önemli ve yatırımcılar içinde kritik çünkü benim de ile ilgili en çok kafamdaki soru işareti 20 milyon kapasite yürüyeceksek üretim kapasitemiz yetmiyor. Nasıl olacak bu? Bir fabrikanın temelin atılmasından doğru düz üretim yapmasına geçen sürenin de 2-3 yıl olduğunu biliyoruz. Bu yüzden fabrika duyurularını mutlaka duyacağımızı düşünüyorum. Yine yakın planda bilgi almak istediğimiz başka bir konuda lityum rafinerisi yatırımı. İlanmaz defalarca söyledi. Dünyada çok lityum var aslında. Fakat bunu rafine eden kapasite düşük. Üstelik bu kapasitenin çok büyük bölümü Çin'de. İşte bunu Amerika'ya taşımak istiyor Elon Musk. Bundan ilgili bir inşaata başladılar. İznilerini aldılar. Muhtemelen bu fabrikayla ilgili de yeni detayları dinleyeceğiz bu sunumda. Şimdi gelelim biraz daha heyecanlı yerlere. 25 bin dolarlık Tesla. Bunu çok büyük bir heyecanla bekliyoruz ve hisse senedi fiyatına en büyük etki edecek duyurumu olacak. Çünkü 25 bin dolar satılabilecek bir etikli otomobil dünyanın canını okur gerçekten. Etik otomobillerin bakım masrafları zaten daha düşük. 25 bin dolara Özellikle şehir içi kullanımda muhtemelen menzili biraz daha kısa, daha kompakt bir Tesla'ya çok ihtiyaç var. Bununla ilgili duyurunun burada geleceğine aşağı yukarı eminiz. Tabi bu duyuru da hem aracın teknik özellikleri önemli, bunları merakla bekliyor olacağız. Ama daha önemlisi ne zaman üretime giriyor. Çünkü Elon Musk bir sabıkası var, verdiği sözde tutturuyor ama söylediğinden çok daha geç zamanlarda. Bunu da çok merak ediyorum ben. 25 bin dolarlık araç duyurusu. Menzili ne olacak? Büyüklüğü ne olacak? Hangi ülkelerde satılacak? Hangi fabrikada üretilecek? Acaba bu araç konusu bir sürpriz işbirliği olabilir mi? Yani kendi üretim kapasitesinin yanı sıra mesela diyelim Toyota'nın üretim kapasitesini kullanabilir mi? Bu tip şeyleri çok büyük heyecanla bekliyoruz. Vizyon tarafında çok merak ettiğim başka bir konu da yeni jenerasyon üretim platformu. Üçüncü jenerasyon olacak bu. Ve Elon Musk daha bel bazı ipuçları verdi bu konuda. Bu da üretim verimliğini çok artacak Mesela araçlarda kullanılan elektrikli kablonun çok kısalacağını, üretim verimliliğinin çok tırmanacağını söyledi. Belki CyberTrack ile ilgili geliştirdikleri altyapıdan buraya uyarlayacakları şeyler var. Ama burada büyük bir platform değişiminden bahsediyoruz. Bu platform değişimi hem Model 2'nin yani 25 bin dolarlık test üretilmesi için önemli. Hem de belki mevcut modellerinin fiyatlarının ucuzaması Veyahut da yeni jenerasyon platform üzerinde üretecek çok daha verimli, çok daha ekonomik elektrikli araçların piyasaya çıkmasında ipucu olabilir. Burayı da çok heyecanla bekliyoruz. Bu tabi aynı zamanda fabrikalarda bir takım değişiklikleri de getiriyor olabilir. Dediğim gibi çok heyecanlandığım başka bir yönü bu sunumun yeni jenerasyon üretim platformu. Şimdi vizyonda biraz daha ileri 3. seviyeye doğru ilerleyelim. 3. seviyedeki en büyük beklentim enerji ile ilgili yeni duyurular. Bundan kastım Tesla'nın enerji tarafını yani batarya üretim ve satışını nasıl büyütebileceğine dair duyurular. Ama daha da önemlisi inovasyonlar. Acaba Tesla pillen batarya ile ilgili yeni inovasyonun peşinde mi? Kullanılan malzemeler değişecek mi? Örneğin enerji verimlikten tırmanışlar olacak mı? Yeni madenler, yeni teknikler düşünülüyor mu? O kadar önemli ki bu. Çünkü Elon bahsettiği devasa vizyona yürümek için elektrikli araçların, daha doğrusu etifikasyona doğru geçişin en temel meselesi olan enerjinin verimini artırmak olsun çözüyormamız olmamız lazım. Şimdi gelelim ultra vizyoner bölüme. Ultra vizyoner bölümde neler dinleyebiliriz? Mesela yepyeni araçlar dinleyebiliriz. Otomobilden bahsetmiyorum. Uçan arabalardan bahsediyorum mesela. Uçaktan bahsediyorum. Gemilerden bahsediyorum. Elon Musk'ın özellikle uçak tarafına hevesli olduğunu biliyoruz. Bundan ilgili çok vizyoner geleceğe yönelik projeler dinleyebiliriz. olabiliriz. Bu ise senedini çok etkilemeyebilir. Robotla ilgili yeni şeyler dinleyebiliriz. Tesla'nın biliyorsunuz bir robotu var. Optimus. O robotta yeni gelişmeler olabilir. Bunun belki seri üretimiyle ilgili şeyler dinleyebiliriz. olabiliriz. Çok sanmıyorum ama bir ümit var bu konuda. Ve bunların ötesinde SpaceX'le ve Boring Company ile ilgili şeyler dinleyebiliriz. Mesela SpaceX'in belli teknolojik unsurlarının özellikle de bu uydu sisteminin Tesla'larla nasıl entegre olabiliriz? Veyahut da SpaceX için geliştirdikleri materyallerin otomobillerde nasıl kullanılacağı bu konuda bir örnek de var bu arada. Bildiğimiz kadarıyla Cybertruck'te kullanılan ana kaporta malzemesi SpaceX tarafından geliştirilen yeni bir materyal. Bu tip örnekleri duymamız mümkün. Ama o taraflara çok girmek istemiyorum çünkü iyice uçacağız. Çünkü sadece mesela robot meselesinde bir seri üretim duyurusu bile acayip etkileri olabilir. Ama yatırımcılar bu çok uzun vizyon işlerle o kadar ilgilenmiyorlar. Şu an anlattıklarım daha önemli. Şu an hakkında anlattıklarımdan da en çok ilgilenilen konu. 25 bin dolarlık araç. İşte böyle. Bugün borsa kapanışından sonra bununla dinleyeceğiz. Genellikle bu toplantılar beklenenden daha geç başlığıyla baskın başka başlığı bir huyu. O yüzden bu gece canlı yayınım olmayacak. Fakat yarın kulüp üyelerine özel canlı yayında bütün açıklamaları değerlendireceğiz. Henüz kulübün üyesi olmamışsanız hemen katılın bize. ayda sadece 350 lira karşılığında her hafta bir teknoloji hisse senedinin detaylı incelemesini yapıyoruz. Perşembe'dir. bu perşembe Nvidia'yı mikroçip alanın en devlerinden bir tanesi. Onu inceleyeceğiz. olacağız. Ayrıca pazar günleri de piyasa genel bakışımı sunuyorum. Bir de işte yarın yapacağımız türden zaman zaman canlı yayınlarla son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Tesla'nın master planı her de yarın akşam bir canlı yayında sevgili kulüp üyeleriyle beraber değerlendireceğiz. Katılmak için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki katıl tuşuna basmak. Gerisi sürüklüyor zaten. Eğer yurt dışından katılıyorsanız maalesef size fiyat 350 lira değil de 50 dolar, 50 frank gibi gözüküyor. Onunla ilgili çözüm de ya Türkiye'den bir arkadaşı ayarlayacaksınız onun sayesinde katılacaksınız ya da bizim haddini aş kulübümüze geleceksiniz. Kulübe nasıl gelinir vesaire onları ilgili açıklamaları aşağıya bırakıyorum. Linki de aşağıya bırakıyorum. Kulübe gelin üye olun. TL ödeme yaparsınız. Yıllık büyük üyelik o. Ama onun bir zenginliği daha var. Sadece videolarla değil aynı zamanda Whatsapp grubuna, canlı sohbetlerin döndüğü gruba katılma ihtimaliniz de var orada. Şimdi de gelelim. Master Plan 1 ve 2 konusunda ilan Musk söyledi? Bundan ilgili neler gerçekleşti? Bir de ona bakalım en sonunda. Bu aslında geçen hafta Perşembe günü kulüp üyelerine özel olarak yayınladığım videodan küçük bir alıntı. Onu da bir izleyin. Burada göreceksiniz ki İlan Musk gerçekten bir vizyoner ve vizyonunda çok büyük oranda gerçekleştiriyor. Bu konuda dünyadaki en enteresan iş liderlerinden bir tanesi. Peki Elon Musk daha belki iki master planda ne söyledi ve sonuçlar nasıl oldu? Birinci master planda dört madde vardı aslında. Spor bir araba yani Roadster üreteceğiz. Ondan kazandığımız parayla biraz daha ekonomik bir araba üreteceğiz. Model S'i ürettiler büyük bir sedan. Ondan kazandığımız parayla daha da ekonomik model daha üreteceğiz. O da model 3'tü. Ve bir yandan da yukarıdakileri yaparken sıfır emisyonlu etik üretimi seçeneklerinde sunmaya başlayacağız. Bu da solar yani güneş panelleriyle ilgili olan yatırımını açıklıyor. Yani Elon Musk burayı büyük olarak başarmış durumda. Master Plan 2'de ise Dört adım vardı. Birincisi muhteşem solar çatılar, güneş çatıları sunmak. Kardeşinin kurduğu solar paneller üzerine şirketi satın aldıktan sonra bunu büyük oranda başardı. Ve bunları sorunsuz şekilde batarya depolama sistemleri entegre etmek. Bu şu anda Amerika'da satın alabileceğiniz bir hizmet. Henüz Tesla için küçük bir iş ama büyüyor. Tüm ana segmentleri el alacak şekilde elektrikli araç ürün yelpazesini genişletmek. O günden sonra Model Y çıktı SUV'si. Tesla Semi yani tır çekicisi o da devreye girmiş durumda şu anda. Kısıtlı da olsa üretimi var. Pepsi'de bir iş birlikleri var. Gelecek sene Tesla Cybertruck yani pick-up'ı piyasaya giriyor olacak. Bir de galiba 1 Mart'ta deneyeceğiz. Model 2 yani Tesla'nın ekonomik arabası da geliyor. Roadster spor arabanın yeni versiyonu da yine üretim planları arasında. Böylece Tesla hemen hemen bütün segmentleri kapsamış olacak hafif ticari araçlar hariç. Devasa bir filo öğrenimiyle yani Tesla araçlarının yolda öğrendiklerini otonom sürüş verisine dönüştürmesiyle normal sürüşten manuel sürüşten 10 kat daha güvenli otonom sürüş kabiliyetleri geliştireceğiz. Büyük oranda başardılar. Şu anda da Testler, otonom sürüşteki zaman daha güvenler ama tam otonom sürüşe henüz ulaşamadılar. Ve master planın pek başaramadığı yönü arabanızı kullanmadığınız zamanlarda para kazanmanızı sağlayacağız. Yani aracınız tam otonom sürüşte olacak, gidecek bir taksi filosu hizmet verecek. Bu henüz başarılmadı. Herhalde bu plan 3'e kalıyor. <gülüyor>